Bu videoda görüntü yok. Sadece siyah var. Çünkü en iyi karanlık anlatıyor anlatmak istediğimizi. Aslında söyleyecek sözümüz de yok. Sadece bir şey söyleyip gideceğim. 1383 yıl önce, Peygamber Efendimizin evlatlarını Kufe'de acımasızca şehit ettiler. Unutmayın, Unutturma. 5 Ağustos Cuma günü saat 21'de Tevhid Ocağı Kafede ve YouTube Tevhid Ocağı kanalında görüşmek üzere.